Evet arkadaşlar 3-1-2019 Perşembe ile ilgili ikinci videomuz. Ee, bu videomuzda %80 oranında tutma ihtimali var. 398-400 ve 405. maçları seçtik. 8-8-16 kukonu arkadaşlar. 2'ye böldüm zaten yukarıda ve aşağıda olmak üzere. Seçenekleri değiştirdim. Peki bu sistemde videoda daha önce çektiğin tutan var mı? Hemen soruyorlar arkadaşlarımız. Hemen cevaplayalım. Bakın bu gördüğünüz. 30 Aralık 2018 Pazar günü aynı sistemde yapmıştık arkadaşlar altta bakın yuvarlak içine aldım alttaki 8. Pardon 7. kupon tutmuş arkadaşlar 2 300 maç 2 310 maç 1 318 maç bir yukarıdan aşağı 3 maç tutmuş yani altına iki maç ekleyeceksiniz bunun eklediğinizde parayı alıyorsunuz Arkadaşlar şimdi bunu tutma ihtimali yüksek 3 maçı veriyorum ben size burada Devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Perşembe'ye geçtik yine. Şimdi burada 16 kupon var arkadaşlar. 8 üstte 8 altta seçenekleri değiştirerek yaptık. Biraz önce çeken, çektiğimiz videolardan bir tanesini tuttuğunu ispatladık size. Sizin yapacağınız. Buradaki 8 8 16 kuponun altın arkadaşlar 2 tane maç yazacaksınız. İlk yarı ikinci yarı. Yani ben size Ganyan'ı yükseltmeyi ihtimal veriyorum. Toplam 5 maç olacak. 5 maçın yüzde %80 oranında %70 oranında veya neyse yüksek oranda tutma ihtimali var. Biraz önce tutmuş halini gördünüz. Onu oynayanlar varsa o gün altına maç yazıp da parayı aldılar arkadaşlar. Şimdi bakın 398.01 üst kısma bakıyoruz. Yani sayfanın yukarısına. 401.01 iki tane şans vermişiz. 405.02 e iki tane şans vermişiz. Yani ikinin ikili kombinasyonları matematikte böyle geçer. Şimdi yukarıya bakıyoruz. Üst bölümde birinci satırı işaretledim hemen. Birinci satır 398'e 4 tane 0 dedik. Yan yana yukarıdan aşağı birer kupon bunların hepsi arkadaşlar. Sonra 398'e 4 tane 1 dedik. Alta geç ikiinci satıra üst kısmı anlatıyorum bakın. 401'e 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1 dedik. Yani iki ihtimalle oynadık. 409'a 0, 2 dedik ya bir tane 0, bir tane 2, bir tane 0, bir tane 2 bir sıfır bir iki diye üçüncü sıraya bakın arkadaşlar satıra yazdım bu şimdi ilk sekiz kuponumuz Arkadaşlar şimdi ikinci sekiz sekiz kupona geçiyorum şimdi yukarıda 398 sıfır e bir iki ihtimal vermişti burada yine iki ihtimal fakat bir iki iki ihtimal verdik 401'i değiştirmedik sıfır bir dedik şansımıza güvendik 405'e de beşe de ikiye veya iki dedik Arkadaşlar bu real Madrid maçı şimdi e, kağıdın alt tarafındaki birinci satıra bakın 398 2 ihtimal verdik ya 4 tane 1 peşine 4 tane 2 bakın 398 1 1 1 yan yana 398 yan yana 2 2 2 2 yani birinci satır ikinci satıra geldik ne verdik arkadaşlar alt kısmı anlatıyoruz 401'e 0 ve 1 2 tane şans verdik ikinci satıra bakın 2 tane 0 2 tane 1 2 tane 0 2 tane 1 401 bu şekilde soldan sağa ikinin satırı gördünüz şimdi üçüncü satıra bakın 405 2'den 2'ye dedik alttaki 405 ve 2'ye iki tane ihtimal 2'den 2'ye 2'ye 2'den 2'ye 2'ye yani bir tane 2'den 2 bir tane 2 405 bakın üçüncü satır soldan sağa yazdık şimdi burada 8 kupon var 16 kupon arkadaşlar şimdi burada 16 kupon 3 ile çarptığınızda 3 kere altta 18 48 lira yapar fakat siz 3 misli yapsanız. Siz bunun altına 2 tane maç eklediniz. İlk yarı. Ikinci yarı. Ganyanınız yükseleceği için bunu 5'e 6'ya 200-300'e alma şansı var arkadaşlar. Burada hem keyif yapıyorsunuz hem verdiğiniz parayı çıkarma şansınız. Yüksek arkadaşlar. iki tane daha maç ekleyin. Takip ettiğiniz maçları takip ettiğiniz takımları ekleyin. Keyfinize bakın. Sağ alttan tıkladığınızda geçmiş videolarımızın hepsi orada. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu verdiklerim bir gün öncesinin tutmuşlarını, size iki gün, üç gün veya öncesinin tutmuşlarını video çektiğim şablonları gösteriyorum. Kontrol için o videolara bakabilirsiniz. İyi günler. izlemeye devam, abone olmaya devam, beğenmeye devam.